Ve lokumlukta yeni bir gün. Bakalım bugün çocuklara hangi macera bekliyor. Görünüşe göre bir yere gidiyorlar. Nereye mi? Tabii ki pikniğe. Bisikletlerinin üstüne baksanıza piknik sepeti var, top var. Hmm, kedi de onlarla geliyor. Kedi bu durumdan pek memnun değil sanki. Olsun kedi. Deredeki balıklardan yersin sen de. Bu da ne? Burada <gülüyor> kötü kokular geliyor. Iyy, hem de çok kötü. Kedi, yine balık mı yedin sen? Hayır diyor. Bu işte bir iş var. Ve kahramanlarımız dere kenarına vardılar. Olamaz. Derenin bu hali de ne böyle? Burada piknik mi yapılır Lokum? <gülüyor> ee, kurbağa haklı. Burada piknik falan yapılmaz. Kahramanlarımız şimdi ne yapacak peki? Kokunun nereden geldiğini anlamak zorundalar. İşte orada! Korkusuz kahramanlarımız, deriyi kirleten canavarın yanına gidiyorlar. İşte Lokum ve arkadaşları! Şey... Sanırım bu böyle olmayacak. Lokum ve arkadaşlarının yardıma ihtiyacı var. Herkese durumu anlatmalılar. Lokumluktaki herkes bu durumu bilmeli. Lokumlu halkı! Çocukların yanında! Hadi çocuklar! Harikasınız! Onlar gerçek kahramanlar! Dereyi ve canlıları canavardan kurtardılar! Ee! Artık rahat rahat piknik yapabiliriz! O da ne? Uf, bu koku da nereden geliyor? Balık yemiş canım! Gitmeyin kedinin üstüne!